Yeni şeyler rehberinden herkese merhaba ben Serhat Ayan. haftanın kapanışında yeni şeyler rehberinde sizlerle birlikteyiz teknolojinin en çok konuşulması gereken ama biraz gölgede kalmış taraflarını konuştuğumuz programımız bugün dolu dolu efendim bugün hemen haftamızı bir konumuz var ha, hemen ondan başlayalım fonbulucu.com sitesinin kurucusu ve sisteminin kurucusu Hakan Yıldız'a merhaba diyelim merhabalar efendim merhabalar Serhat Bey nasılsınız? Çok teşekkür ederim siz de iyisiniz inşallah Hakan Bey öncelikle sizi ve Fonbulucu.com'u tanıyabilir miyiz? Tabii ki ee, Serhat Bey e, Türkiye'de girişim ekosistemine finansal e, erişimdeki engellerini ortadan kaldırmak için yola çıkan bir girişim aslında Fonbulucu.com içerisinde e, fikir projeden başlayan süreçte ödül ve bağış bazlı kitle fonlama platformu paya dayalı kitle fonlama platformu. Bir melek yatırım ağı ve bir girişim sermayesi bulunan bir e, topluluk aslında. E, bence yıllardır e, hem özel sektörde hem de kamuda çalıştıktan sonra e, 2016 yılında e, böyle bir girişim kararı verdim. Ve e, 4 yıldır hatta 5. yılına da girdik. 5 yıldır e, hem girişimcileri finansla buluşturmak hem de yatırımcılara yeni ürünler sunmak için çalışıyoruz. Peki, e, şunu sormak istiyorum oradan başlayalım biraz. Yani Türkiye'de girişimlerin fonları bilmesi için devletin attığı bazı adımlar var değil mi? Oradan başlayalım efendim? Olur, tabii ki, tabii ki. E, Türkiye'de aslında e, baktığınız zaman e, isim olarak fon kaynakları çok fazla. Hepimizin bildiği Koskep, TÜBİTAK e, gibi kuruluşlar, hatta Sanayi Bakanlığı'nın bazı fonları... Ee, yine yeni kurulan e, fonlar fonu e, şeklinde e, lanse edilen e, ve e, çok fazla başarılı olmasa da 3 yanılmıyorsam 3 tane kurulan yeni fonlar var. E, melek yatırım ağları var, e, venture capital şirketleri var, girişim sermaye fonları. E, aslında fon kaynaklarına baktığınız zaman dünyadaki gibi çok fazla çeşitlilik mevcut. Fakat uygulamalarına baktığımız zaman e, maalesef aynı e, çeşitliliği göremiyoruz. Aynı destekleri e, göremiyoruz. E, özellikle devletin e, kanallarından e, verilen desteklerde, bu arada yatırım ajansları da veriyor, onu unuttum söylemeyi. Yatırım ajanslarının da var bölgesel kalkınmaya destekleri. Evet. Uygulamalarda maalesef neticenin e, alınamadığı bize ölçülemediği bir durumla karşı karşıyayız. Hmm, anladım, anladım. Peki şimdi şöyle bir şey vardı eskiden insanlar girişim yapacakları zaman kendi girişimlerini para bulmak fonlamaya çalışıyorlardı. Sonra bu biraz daha böyle hani bu işe özel meleklerin bir girip yaptığı bir şeyler oldu ama şu anda sokaktan geçen insan bile bir istediği zaman girişim fonlayabilir hale geldik değil mi? Bunu söylemek yanlış değil herhalde. Çok güzel ifade ettiniz. Ee, dediğiniz gibi aslında e, 2017 yılında çıkan e, Sermaye Yasasının kurul e, kur, Sermaye Yasası Kanunu eklenen birkaç maddeyle, e, 2019 yılında yenilenen ile bu söylediğiniz gerçekleşti. İsterseniz biraz bilgi vereyim o konuda. Lütfen tabii ki. Tabii ki. E, Türkiye'de girişimlerin e, finanse edilmesine yönelik olarak, özellikle e, erken aşama girişimlerinin, startuplar dediğiniz girişimlerin, start girişimlerin finanse edilmesiyle ilgili. E, paya dayalı kitle fonlama tebliğ yayınlandı. Bu tebliğ evet. e, sayesinde girişimler e, istedikleri paylarını istedikleri miktardaki paylarını ihtiyaç duydukları fon karşılığında yatırımcılara sunuyorlar. E, bunları küçük halkarızlar olarak değerlendirebilirsiniz. Evet. Yatırımcılarda e, hiçbir bir e, uzun prosedüre girmeden, çok kolay, hızlı bir şekilde cep telefonlarından tuşlayarak istedikleri girişimlere yatırım yapabiliyorlar. Tabii bunun uygulaması henüz başlamadı. Biz 14 Ağustos 2020'de Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurumuzu yapmıştık. Lisans almayı bekliyoruz. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinleri aldıktan sonra girişimleri yatırımcılarla online bir ortamda buluşturarak hızlı, kolay bir şekilde işlem yapmalarını sağlayacağız. Ee, burada tabii yatırımcının, yatırımcılığın tabana yayılması da söz konusu olacak. Çünkü 1 liraya bile yatırım yapabileceksiniz bu sistemle. Ee, hem amacımız e, girişimcilik ekosistemini geliştirirken bir taraftan da e, yatırımcılara e, erken aşama girişimlerine doğru zamanda ulaşmalarını sağlamak e, olacak bu e, yeni yöntemle. Beraber. Herhalde doğru zaman unahtar kelime değil mi Hakan Bey? Yani bundan ben ilk Apple bilgisayarımı aldığımda Apple'a verdiğim parayı Apple listesine vermiş olsaydım şu anda evim vardı. Hani <gülüyor> böyle baktığınızda. Şimdi o doğru zamanı küçücük paralarla bile yakalasalar insanlar çok ciddi kar edebilirler herhalde bunlar değil mi? Çok doğru. Zaten zamanlamanın altını çizmenize de çok memnun oldum. Gerçekten eğer bir yatırımcı doğru zamanda bir girişime yatırım yaparsa tabii ki bir riske giriyor. Ancak bu riskin karşılığında kazançları da çok yüksek oluyor. İşte son günlerde duyuyoruz getirin başarılarını. Getir gibi, Peak Games gibi, başka Dream Games gibi. Veya gitti gidiyor sahibinden Türkiye'den, onlar doğru filan. giden bir sürü evet. girişimimiz var. Bunlara doğru zamanda yatırım yapmış olsaydık, melek yatırımcılar olarak, e, halk olarak e, şu anda çok daha çok yüksek kazançlar elde etme şansımız vardı. Zaten biz de özellikle e, girişimcilerle yatırımcıları doğru zamanda, doğru şekilde ve güvenli bir ortamda buluşturmak, bu da çok önemli tabii ki. E, bunun içinde sisteme sisteme dahil olan RTB kayıt kuruluşu var. E, hisseleri kaygıleştiriyor. E, Emanetitlisi dediğimiz e, bankalar var ki biz, biz Sakas Bank'ta çalışıyoruz. Sakas Bank'ta da sizin yatırımlarınız e, e, koruma altında, güven altında e, takip girişimlere aktarılana kadar dolayısıyla oldukça e, güvenli, e, doğru bir tebliğ yayınladı STK sağ olsunlar. Türkiye'de, Türkiye'de dünyada aslında bu işi regüle eden 8. ülke. Dolayısıyla o konuda iyi, yani e, gelişmeler oldukça e, güzel şeylerin oluşacağını gösteriyor. Fakat diğer taraftan girişimci ekosisteminde finansal erişimle ilgili sorunlar hala devam ediyor. Melek yatırımcılıklar, melek, melek yatırımcılık belgili sorunlar devam ediyor. Gelişim sermaye fonlarının durumu çok vahim. E, dolayısıyla o sorunlarımız da e, daha da belki de büyüyerek maalesef devam ediyor. Valla inşallah bunun üstünden geliriz. Ama benim en çok üzgünüm konuların başında sanırım sizde de bu örneklerden çok vardır. Bu tip yapıların aslında ülkeye çok büyük değer katmasını planladığımız bu tür yapıların biraz da belki amacının dışında kullanılması geliyor. Yanılmıyorum değil mi efendim? E, e, aslında haklısınız. Şöyle birkaç bir rakam verirsem aslında ya yapılan çalışmaların neticeye ulaşmadığını da görürüz. 2018 yılında Toplam melek yatırımcı sayısı 475 kayıtlı, lisanslı. Evet. Şimdi 480 milyonluk ülkede 475 tane melek yatırımcı var. 2018 yılında. Şimdi diyeceksiniz ki 2020'deyiz, şey 2021 yılındayız. Peki bu iki evet. senede ne olmuş? E, kaç kişi artmış biliyor musunuz Serhat Bey? Sadece 75 kişi. Yani evet. 2018'den 2020'ye gelirken sadece e, 75 kişi melek yatırımcı olmuş. Melek yatırımcı olmak çok kolay aslında. Melek yatırım ile beraber e, çok hızlı bir şekilde olabiliyorsunuz. Ki Türkiye'de 1 milyon liranın üzerinde mevzuata sahip e, yüz binlerce insan var. E, yatırım yapmak isteyenler var. E, ve bu lisansların alınan lisanstan %82 %80'i Marmara bölgesinde %76 sıra İstanbul'da. Bu da şu anlama geliyor. Biz Anadolu'ya da yayamamışız bu konuyu. Anladım. Yani Anadolu'dan e, benim bildiğim e, bir tane Erban Melek e, Yatırmağı var. Erces Melek Yatırmağı. Onlar oldukça aktif. Bir de Türkiye'de Melek Yatırmağı dediğimiz zaman e, topu topu 10 tane hazineden akredite var. Hı hı. E, bu da aslında ekosistemin içerisinde en büyük rolü üstlenmesi gereken melek yatırım ağlarının ne kadar küçük bir rol üstlendiğini de görüyoruz. Yatırım tutarlarına baktığımız zaman bir o kadar da küçük. Yani melek yatırım ağlarının ki bunun teknik adı bireysel katılım yatırımcısı. 2013 yılında çıkıyor yatası. 2013 yılından sonra aslında ciddi şekilde vergi avantajları da var. Melek yatırımcı olarak bir girişime yatırım yaptığınız evet, zaman evet. bir sürü vergi avantajınız var. Ona rağmen yükselemiyor Demek ki burada bir sorun var. Bu sorunu çözmek istiyoruz biz de. O yüzden kendi melek yatırım ağımızı kuruyoruz. Yakın zamanda aktive olacak. Şu anda 8 tane melek yatırımcı olarak yer aldık. Hemen bu Şubat ayında da ilk 5 yatırımımızı gerçekleştireceğiz. Dolayısıyla orada melek yatırım ağlarında ciddi bir sorun var. Ama bu sorun aynı şekilde girişim sermaye fonlarında da var. Ya peki bir şey sormak istiyorum Makam Bey şimdi baktığımızda hani faizler aşağı doğru çekilmeye çalışılıyor, başarılı olunuyor olamıyor filan falan. Ama yani hani parayı bankaya yatırıp da para kazanmaya çalışmak artık çok eskilerde kaldı. Yani gerçekten geçtiğimiz yüzyılın konusu oldu artık. E şimdi hal böyleyken bir de hani mesela ortada işte ne bileyim sizin dediğiniz çok güzel belirttiğiniz gibi getir işte ne bileyim gitti gidiyor games filan gibi örnekler varken ben insanların buraya yönelmemesini çok enteresan buluyorum. Çok değişik buluyorum. Yani gerçekten hani bir koyup 5 almak, bir koyup 10 almak gayet mümkün burada. Bir de e, şöyle bir polemik var hani bizim ülkemizde. E, faizli kazanç, faizsiz kazanç gibi bir polemik var. Yani bunların hepsinin altını dolduracak bu piyasanın bu kadar boş kalmasını anlamakta çok zorluk çekiyorum efendim. Çok çok haklısınız. Ee, i̇sterseniz bu söylediğinizle birkaç ekleme yapayım ben. Lütfen. Evet, aslında reel faiz var. Dünyada birçok biliyorsunuz çoğu ülkede reel faiz şu anda yok. ...Türkiye'de enflasyon üstünde ciddi bir faiz var. Şimdi Hatta eksi faiz, faiz var bazı ülkelerde. Evet, bu faizin reel olması aslında veya real, real, real, e, yüksek reel faiz olması... ...girişimcilik ekosistemin önünde bir engel. Yani bir faizleri düşünerek aslında ülkede tabii ki birçok noktada... ...çok önemli işler yapılmış olacak. Ancak girişimci ekosistemin önünde, bizde dediğimiz gibi... E, ...faiz hassasiyeti olan e, bir kesim var ki, bu oldukça büyük bir kesim... Evet. E, onlar da e, ya döviz hesap hesaplarına e, paralarını yatırıyorlar ki şu anda Türkiye'deki dolarizasyon en büyük sorunlardan biri ya da emtialara yatırım yapıyorlar. Aslında son gün son dönemlerde hepimiz biliyoruz hem dövizde hem de emtiyada ciddi şekilde kayıplar söz konusu oldu ama çözülmüyor. Şimdi eğer siz bir ülke olarak reel faizi sizinizi çok düşük tutarsanız veya vermezseniz eksi faizli olursanız döviz e, hesapları yerine kendi paranıza yatırım yaparsanız, risk iştahınız da yüksekse gelişimci ekosistemi çok hızlı hem de öyle 5 e, yıl, 10 yıl değil birkaç yıl içerisinde çok büyük e, gelişme gösterebilir. Dolayısıyla evet. ülkenin ekonominin durumu neyse aslında bizim gelişimcilik ekosistemine, finansal erişimle ilgili sorunların da e, durumu o. Vallahi inşallah bu konu e, hızlıca çözülür. Devlet tarafında dediğim gibi atılmış adımlar var ama devletin biraz daha sanırım takipçi olması gerekiyor bazı konularda. O takipçiliği devlet yapar bir an önce hem yatırımcı kazanır, hem girişimci kazanır, hem de ülkede istihdam falan doğar. Yani biz bunları da tabii hiç konuşmuyoruz ama esas konuşulması gereken şeyler bunlar bence. Yani bu girişimler ortaya çıkınca bir girişim, bir istihdam yaratacak, bir gelir yaratacak ülkeye yani. Kesinlikle. Yüzde ee, bir bir eğer e, geliştirdiysek girişimci ekosistemini bunun milyarlarca liralık katkısı oluyor ülke ekonomisine. Evet, Burada yani. girişim sermaye fonlarına da değinmek lazım Serap Bey. Çünkü girişim sermaye fonları eskiden evet. adı biliyorsunuz risk, e, girişi, risk sermaye fonlarıydı. Evet. Onun evet. kelimesi yerine artık girişim kullanıyoruz. Ee, Türkiye'deki kurulmuş aslında 500 milyon doların 500 milyon dolar üzerinde bir şey var, potansiyel var. Bu potansiyelin çok azı kullanılıyor çünkü girişim sermaye fonları girişimlere yatırım yapmak yerine kendi portföylerine daha böyle garanti e, şey, e, nedir geçrisi olan e, nedir olan e, yatırımlara yöneliyorlar. Yani biz sermayesi gibi çalışmıyorlar. Startuplara, yeni kurulan girişimlere yatırım yapıp onları geliştirmeye çalışmıyorlar. Belki de ulaşamadıklarından, belki de girişimler kendini doğru izah edemediklerinden olabiliyor. Bilmiyorum orayı. Ama esası Türkiye'deki kurulmuş girişim sermaye fonlarının Gerçekten girişim sermaye fonu gibi çalışması lazım. Bir gayrimenkule, evet. altına, dövize yatırım yapmaması gerekiyor. Evet. Burada da aslında bir sorun var. Bunun da bir kontrol edilmesinde fayda görüyoruz biz. Bunun içinde gerçekten bir risk sermayesi olarak, bir girişim sermayesi olarak çalışacak bir girişim sermaye fonu kuruyoruz şu anda. Bir portföy yönetim şirketiyle görüştük, anlaştık. Yarı yarıya. Türkiye'de sadece girişimlere gerçekten yatırım yapacak bir fon kuruyoruz. Bu fonu da ee, geliştirebilmek için Serhat Bey e, yaptığımız tüm girişim e, yatırımlarını paylarını e, yatırımcıların alabilmesi için e, borsaya halka, e, borsada e, halka arz edeceğiz. Bunu niye yapacağız? Şey. Tek bir girişime yatırım yapmak riskli. Ancak o girişim sermaye fonundan pay aldığınız zaman belki de yüzlerce girişim aynı anda yatırım yapmış oluyorsunuz. E tabii tabii, bu <gülüyor> proje çağrınızı arttırıyorsunuz, ihtimalleri, kazanç ihtimallerini arttırıyorsunuz, bir ne sepet yapıyorsunuz siz de. Valla Hakan Bey çok teşekkür ediyorum gerçekten de bu verdiğiniz değerli bilgiler için. Ama bu burada kalmasın, sizin de böyle aldığınız, yaptığınız her girişinde, her yukarı çektiğiniz girişinde, her aldığınız yeni yatırımcıda mutlaka sizinle konuşmak isterim efendim. İnşallah yakında aslında YouTube'dan canlı bir programa başlayacağız. Bize gelen girişimlerin, kampanyaların paylarını canlı yayında insanlara sunacağız. Bu da enteresan Harika. olacak Türkiye için. Biz doğrudan canlı yayında izleyip karar verip online olarak yatırım yapabileceksiniz. Bizim yatırım yapmak için işini biraz kolaylaştırmamız gerekiyor. Evet, ee, en yakın takipçinize ben olacağım. Mutlaka yakından izleyeceğim. Çok teşekkür ederim Hakan Bey katılımınız için. Ben teşekkür ederim bilginiz için. İyi yayınlar. Saygılar sınır efendim. Fonbulucu.com kurucusu Hakan Yıldız'la görüştük.